Tuncay Ağabey, böyle Havadam sınıfının böyle en renkli karakterisiniz. Estağfurullah. Sizi o gülüşünüzle tanıdık. Evet. Havabam sınıfıyla ilgili anılarınızı böyle güzel sizden dinleyelim. Anılar çok. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizi burada konuk ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum eğer sizleri bu akşam burada eğlendirebilirsek ne mutlu bize diyorum Hababam sınıfına ben bir ayakkabıcılığı olarak girdim böyle bir e, girişimizde kahkahamızı attık rahmetli Ertem abi bizi öyle bir kadardan köşeden keşfetti ondan sonra ayakkabısını boyattı bana ama dedi ki oğlum dedi biz burada dedi film çekiyoruz dedi Çektiğimiz film dedi negatif, çok pahalı, Türkiye'de bunun bir kotası var, bu kotayı herkes bulamıyor. Onun için dedi, bak dedi filmlerimizi yakıyorsun, bir daha gelip buralarda gülme dedi ama benim filmlerinde güldürdü. Ne yapalım? Harikasın abi. Bu Hayta İsmail ile aramızda. Ben az önce sahneye çağırırken yeteri kadar alkış alamadığını düşünüyorum. Hatta İsmail'in yani hala alkışlamıyorlar ağabey seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, hiç önemli değil valla alkış beklemiyorum. Sizin burada olmanız yeter benim için, varlığınız yeter. Teşekkür ediyorum. Abi seni nasıl keşfettiler? Ya keşfetme derken Tuncay hakkında biz keşfettik de beni de Münir Özkul keşfetti ağabey. Ben de o zamanlar tabii 74 senesinde bir turneye çıkmıştım sevgili Münir ağabeyle beraber. Ee, orada yeni müzeye başlamış geçmiş çocuktum ama o sırada İstanbul'da Arzu film Ertem Eilmez ee, havamam sınıfı çekecek oyuncular aranıyor diye o gütükleşmiler anneye hani gütükleşme ve İnek Şaban var da işte Kalem Şakir değil mi Dom Dom Ali Tulunaylı evet. falan Ayta İsmail bu tipler aranıyor diye ilan vermişler o zaman internet falan yok gazetede çalışıyor gazete iş görüyor. Fakat Ertem Bey bir sokak dolusu insanı beğenmemiş, çocuğu beğenmemiş. Müdür abi de demiş, benim orkestrada bir çocuk var. Şunu bir gör Ertem demiş. Ve beni bir çağırdılar. Ben de işte Müdür abinin yanına gittim. Orası Ertem Bey'in eliymiş persem. Öyle biz Müdür abiyle konuşurken arkadan bir adam geldi. Sarıldı bana, götmeye başladı. Sen benim ait eşbahiyimsin dedi. Dedim abi kim o? <gülüyor> Yıllar sonra dedi, bak dedi. Hava sınıfında lakap almanın ne kadar önemli olduğunu göreceksin dedi. Ben de tamam dedi ama içimden dedim yani ama adam her şeyi biliyormuş abi, yani. Vallahi iyi keşfetmişiz, evet, iyi ki öyle. keşfetmiş, iyi ki aramızdasınız, iyi ki göl başındasınız, iyi ki bizimdesiniz. Estağfurullah. Onları buradan sonsuz şükranlarımızı gönderiyoruz tabii ki. Evet. Allah rahmet eylesin sizin. Evet efendim. Ve kimin en uzun boylusu? <gülüyor> Yakışıklı Ahmet. Sizi az keşfettin Ahmet abi. Bir zamanlar... 1970'li yıllarda artık yarışmaları yapılıyordu. Tabi zamanla ben 17 kız 47 çocuktum. Çok yakışıklıydım. Tayyika Kadın sektörü. Allah razı olsun. Neticede yarışmadan sonra deneme diye filmime başladık. Ondan sonra başrolümüzü film ona rağmen şu anda hala Hababam'la anılıyoruz ama Hababam yalnız ya az arkadaşımız evet. anlattı Yusuf Bey. Bir kamu <gülüyor> spurtu vardı. Küçük birkaç uyumayın ettikten sonra karşısına alıp sigara acilen bırakman gerektiğin saat doktor benim, sizler de sigara içiyorlar lütfen içmeyin sigarayı bırakın diyorum. Bu arada gençlikten, yakışıklığından bahsederken Gönlübaşı belediye başkanımız aramızda. Kendisi genç ve yakışıklı. Bir akşam alalım kimse, İskender! İskender Yıldırım Bey'e bir akşam alalım. Bu kadar mazış. Bizi sizlerle buluşturdu. Eyüp'e de sonuçlar, teşekkürler. Devam ediyoruz. Evet o zaman var mı söylemek istediğiniz bir şey programımıza geçelim mi? O zaman ben sahneden ayrılıyorum. En fazlalık benim şu anda sahnede. Efendim sahneden ayrılırken beni alkışlayın. Sonra sahnede kalanları alkışlayın. Hadi Görüşürüz. Evet Yusuf teşekkür geliyorum. ediyoruz Yusuf Sonsuz teşekkür ediyoruz. Efendim bir saattir bize anlattılar ama Küçükler siz tanıdınız mı bizi? Ben Müjdat Gezen <gülüyor> Sen de sallama be abi Abi, abi yani kandırıyorum çocukları biraz Kandırma cürü ha sınıfıyız biz abi ya Allah Allah Kandırmayacağız Biz şakayı yapacağız ha. Ondan sonra da gerçeği söyleyeceğiz abi Efendim alkışlıyorsa Hababam sınıfının En yakışıklısı sevgili Cemal Ayk Efendi Kuvvetli bir alkış gelsin lütfen Teşekkürler Ahmet Bey bana intifat ediyor Hababam sınıfının ...en yakışıklısı Tarih Akandır. Kendisi rahmetle anıyor. Büyük bir akşamlarım. Büyük istatdır çünkü. Bugün de bugün mü? Ölüm yıldönümü. Bugün de altıncı ölüm yıldönümü. Evet. Buradan rahmetle anıyoruz. Evet, evet e, gelelim sevgili Ahmet Alman. Haydi İsmail e bir akşamlarım kendisine. Hep evet, kablomuz uzun değil. Fazla o yüzden aralarınıza giremiyoruz. Bu kadar geliyor. Haydi İsmail'le ilgili İstanbul'da veya gittiğimiz yerlerde herkes soruyor. Hani sizin bir filmde Haydi İsmail askerlik yapıyordu ya, rol vardı ya O da gerçekten asker miydi yoksa kıyafet mi girdiler diye soruyorlar. Ben onları cevaplıyorum. Şimdi asıl kendisi cevaplasın bu sorunun cevabını. Değil mi başkanım, belediye başkanım? Ya abi başkanı soruyorsunuz. Tukçay Bey sen de hep benimle berabersin. Hiç oluyor mu sana? Abi geçen de, geçen de böyle bir yerde senle beraber yani. Ama sordular yani. İçeri sordular sordular, sordular. sordular abi. Sordular. Efendim Doğru. o zamanlar tabi 1976 77 senesi ben gerçekten askerdim. Ama o jenerasyon, işte farklı bir jenerasyon sevgili Ertem Eylmez, Sadık Şen değil, Yavuz Turgul, Umur Vula değil mi, Tuncay Bey. İşte bu çocuk şimdi askere gitti ama biz film çekiyoruz, aklı bizde kaldı. Hepsinde oynadı, bunda oynayamadı. Yani üzülmüştür falan deyip bana öyle bir senaryo yazmışlar, filmde öyle bir saniye kalsın da, ben asker olduğum için sevgili başkanım, o yüzden o sahneye koymuşlar ve bana izinden geldim, hemen dediler, giy elbiseni ee, ve teksti verdiler, ezberledim, hani bu arkadaşlarıma okuyun, çalışın, adam olun diyeceğim ama, nerede hava bantıyıp gidiyorum ya ben, işte o sahne benim için çok gurur dolu, doyurucu bir sahnedir, oradan buradan tekrar onlara şükranlarıma gönderiyorum efendim. Evet, gelelim. Hamam sınıfının gülen yüzü, sevgiyi dünce ayakça, ufaklık bir an çaldıldı kendisine. Teşekkür ederim. Dabir, dabir oğlum. Ufak ama hünerleri büyük. İnsan e, falan. Efendim. Dün anlattık. Saat esnemeye girdik. Güreşimize girdik. Eyvallah. biz girdik. Ondan sonra 47 tane. hala devam ediyoruz maşallah. İnşallah. Yani bizim için terde kapanmaz. Terde hiçbir zaman kapanmaz. Daha yenisini, daha güzelini, daha iyisini yapacağız inşallah. Olabilir. Yenili bir film geldi. Ama Hababam'ı evet. geçmek çok süpürüz. Tabi Hababam'ları e, şey yapmak evet. zor. Abi geçen gün yine oynadı. Bizim aile oynadı. Hababamlar oynadı. Güzel. Vallahi Güzel. yine evet. üç kuşak, dört kuşak reklam oluyor. Evet. Maşallah, i̇nşallah. maşallah abi ya. Evet, evet. evet. değerli konuklar. Hani bin havabam sınıfı sınıfta kaldı filminde. Biz Mamucu cezalandırdıktan sonra bizim <gülüyor> tek ayaklı duruyor karşımızdan geçip gülend Tuncay Çayı bir daha güldürmek istiyoruz. mısınız? Ya arkadaş sayın Başkanım, ceza vermeye bu sizde buraya daha bir destek gelme şansınız var mı Cezayir? Başkanın ama buyurun başkanım. Yani. Evet, evet evet olur mu öyle şey? Başkan en iyisini yaptın diye en iyisini yaptın diye büyük bir akşam alalım izlenme güldürmeye buyurun başkanım. Başkanım, çok güzel bir şehirimiz var. Bunda gerçekten o göle bayıldım. Hoş geldiniz. Efendim. Başka bir şey de söylemekten. Çok kıymetli göl ailem, kıymetli misafirlerimiz öncelikle ilçemize hoş geldiniz şerefler verdiniz. Çok kıymetli kardeşlerimiz sayın Mehmet Sarıca ve Nevin Hanefendiye bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ederiz. Yardımlaşmanın, birbirimize destek olmanın, büyük bir aile olduğumuzun önemini bir kez daha ilçemize, hafızalarımızı hatırladıkları için çok sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah çocuklarımız için, geleceğimiz için, daha güzel günlerde buluşmak için inşallah bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz. Sizler de ilçemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Güzel bir program olmasını diliyorum. Hepinize en sevgi saygılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizi bırakmıyoruz. Önce önce bir, bir ceza verecek. İster onun yanında olun, ister bizim yanınızda olun. Başka bir ceza vermeyelim ya. Sen ayaklar. Sizi... Sen de kal. Allah Allah. ya. ya. Ya abi. Efendim. Sizin iki ayak önünde duramaz mısın, böyle bir geldim daha varım. Bu şekilde sevgini aldık vallahi. Ben daha sen ne götürüyorsun abi? Sen de bu işin içindesin. Yanımızda olsun. akşamlarında kendisi yerine uğruyoruz. Bizi sizlerle buluşturan sevgili başkanımıza, Mehmet Sarıcı'ya sevgili eşine teşekkür ediyoruz hepinizin huzurunda. Bu Sevgili Burhan Zorlu ve Yusuf Bey de atlamayalım. Onlar da bizden. Evet. Düşünsünüz Hababamsın filminin sonunda kendilerini affettirmek için bir eğlence yaratıyorlar. Yani bir müsamere yapılıyor filmden sonunda. Biz o müsamereyi gerçekleştirmek istiyoruz. Sizler de bizimle Şarkı söyler misiniz? Sizler de bizimle oynar mısınız? Haydi bakalım. Evet ufak geçiyorum. Sen. Hadi bakalım, önce Hababal mı sınıfı şarkılarıyla başlayacağız? Sonra devam edeceğiz. Abi. Buyurun, sevgili Ahmet Bey. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biz Hababal Mısırlı, Yeşilcan, Vokal Kupanı üç kişiden oluşuyoruz. Ama burada sevgili Nurhan Çınkız dedi ki Siz diyeceksiniz Aramıza çiçek aldın dedi, ben bu arada da iki tane çiçek aldım aramıza. Linsesine Hanım, çok yakında mimar olacak, bir alkış alalım kendisine. Sağolun için Nursem Ağa bizimle eşlik edecekler, Biraz alkışla kendisine alalım. Bundan sonra başlayalım, sevgili hanımefendi. Haydi bakalım. Evet efendim, bizim şartlarımıza gidiyoruz, hepiniz hatırlıyorsunuz. Bizi eşlik ederseniz, Evet, çok mutlu olacağız, çok güzel eğleneceğiz. Aba Eğleniyor muyuz? Evet. Ne bileyim, ne bileyim. Şimdi bizim üçüncü parçamızı Havaban sınıfı ile önerirsen bir parçayla devam edeceğiz. Ama şu kandografi vakalografi ni rosa sa sa sa doku jai se Bodrum'a Yani Türkler'in kendini dinlem Ama o aç Aa, Ama elleri gören, gören. elleri gönder Bodrum'la Seton başlar, Aşk başlar Sezon biter, Aşk biter Bodrum gel Kışınla yaşanıyor diyorsun Hani alkış. Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim Bodrum'da Da Ben Bodrum'a Özelim Senin İle Cehenneme Gitirdim Hayatı Sen Devam etti. Aşk, Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim Bodrum'da Da Ben Bodrum'a Özelim Senin İle Cehenneme Gitirdim Hayat güzel devam etmiyor. O akşamları akşamlar bir yaşlatır. Çıkıp geceler bize yaşatır. Her senin açılmaz yeni aşkın. Hayat güzel devam etmiyor. O akşamları akşamlar elimi başkadır. Çıkıp geceler bize yaşatır. Sen seni rotamız gibi aşk Hayat güzel olan bir ihtiya Sevmek lazım, görmek lazım Havamızı bozmaya Sevmek lazım, görmek lazım Gözlerim kimine? Sen bak işini güzelim sana ne? Alemliyle döndüğüm işmana, ay güzel var? Ne?